hoş hoşgeldiniz arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün şöyle bir zil aldım internetten. 95 ile 100 lira civarı arasında bir fiyata satılıyor. Bildiğiniz gibi uzakta kumandalı olan zillerden bu. Şöyle ben sizden önce daha önce açmıştım zaten. Bir testini falan yaptım. Şöyle üzerinde yazıyor. 32 tane farklı bir müziği var. şöyle Şimdi diğer malzemelerimi size göstereyim. Ee, bir adet pil aldım. Bunun zaten kendi pili üzerinde çıkıyor. Şu şekilde bakın yeri var. Şurada. Ee, şu zil için iki adet kalın pillerimiz var. Onlardan almamız gerekiyor. Ha, şunları aldım. Ee, bir adet şöyle kablomuz var. Kalın tel kablo. Bir adet ince tel kablomuz. Bir adet şöyle e, balıçlara satılan kurşun. 10 gram aldım ben. Yani fazla ağır olmasına gerek yok. Kancası var ucunda gördüğünüz gibi. E, bir adet lehim makinesi. İşte lehim teliyle ilacımız. E, bir adete yan keski olursa yeterli şimdilik. E, videomuza geçelim. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Cihazımız bu. Her şey bunda yapılacak. Şöyle yandan kaldırıyorsunuz. Açılıyor zaten. Şurada görmüş olduğunuz pili var. Onu çıkarttık. Şurada bakın kancalar var. Sağlı sollu iki tane beyaz. Şu kartı tutan parçalar onlar. Ee, buna zarar vermeden onu oradan çıkarmamız gerekiyor. Tabi burada tornavidanız varsa daha basit oluyor. Şöyle düz tornavida yardımıyla şu plastik tutan yeri ettiriyoruz. Burası çıkıyor. Parçayı bu şekillerimizde aldık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zili basan butonumuz bu. Şöyle gösterelim. Evet. İşlem gören teller şu alt iki ve şu üstteki iki, görüyorsunuz değil mi küçük telleri onlar birbirine değdiği an zil çalıyor aynı şekilde arkasını çeviriyorum bu düğmenin bağlı olduğu noktalar şu gördüğünüz 2 ve şu 2 birleşim noktaları Hani bu da olur bu da olur fark etmiyor şu ikisine bakın birbirine değdiriyorum zil çalıyor aynı şekilde üsttekleri birbirine değdiriyorum bakın Yine zil çalıyor şimdi ben e, şuradan bir hat yukarı alacağım. Kablo lehim. Diğer hattan da başka bir kablo ile aşağı alacağım ki şöyle çapraz bakalım. Evet çapraz da aynı şey oluyor. Yani şu ikisi aynı bağlantı şu ikisi de aynı bağlantı. Yani bunlar karşılıklı birbirine herhangi bir şekilde değdiği zaman yanlamaya, çaprazlamaya fark etmiyor. Zil çalmaya başlıyor. Şimdi burada lehim yapacağımız kablonun boyunu Şöyle ayarlıyoruz. Örnek veriyorum ben şuradan dheim yapıyorum. Bu şekilde varsayarsak şuradan şu kısma kadar uz uzatıyoruz ve buradan itibaren 3 parmak daha uzun keseceğiz. Şöyle 3 parmak daha uzun keseceğiz yani şuraya kadar falan. Aynı şekilde buraya da dheim'i yaptık. Buraya kadar geldik. Buradan sonra 3 parmak daha ekliyoruz. Yani ortalama şuralarda bir yerde şuradan bir yerden keseceğiz. Evet arkadaşlar kablolarımızı kestik şöyle şimdi bunun lehim olacak taraflarını çok az bir şekilde şöyle kesiyorum yani daha daha doğrusu çakmakla yakıyorum ben. Evet şu şekilde açtık şimdi lehim makinemiz ısındı. <gülüyor> Şimdi burada, buradaki gördüğünüz lehim noktaları çok az. Bunları biraz çoğaltmamız lazım. Çünkü e, yeni kabloyu lehimleyeceğiz. E, burada yeterince lehim yok. Biraz oraya lehim dondurmamız lazım. Şöyle kartımızı yüksek bir noktaya koyuyorum. Alt ayaklarımız şunlar yamulmasın zarar görmesin diye. Evet, şöyle iki tarafını da lehimle doldurduk. Kabloları lehimin içine yerleştirmeye çalışacağız. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Alt üst olarak yaptık. Şimdi Şimdi şu uzun bıraktığımız kısımlar aslında ne onu söyleyeyim. Buradaki uzunlukların sebebi bu kabloyu şu kalın kablomuzu e, bu tele bağlayabilmek yani. Amaç bu. Öyle söyleyeyim. Kartımızı tekrardan diğerine takalım. Artık lehim işi kalmadı kartımızı şu şekilde yerine oturtalım. Şimdi şu demir, yani demir diyorum pardon, kalın telimiz şu alt kısımdan şu ön taraftan, buradan bir yerden çıkacak. Diğeri de tam şuradan şuradan bir delik açacağız. Oradan dışarı çıkacak şekilde ayarlayacağız. Evet, şimdi yan keskiyle Şöyle şu kadar kesiyorum. Biraz kalın, kalın bir kablo almışız. Biraz daha ince olsa olurmuş. yani Benim amacım şu 10 gramı taşısın. Hani eğrilmesin diye kadar kalın aldım da. Baya bir kalın. Bu 25-30 gramı da çok rahat kaldırır yani. Her neyse önemli değil. Bununla da yaparız. Şimdi şöyle bu kabloyu Şuraya kadar sıyıracağım. Evet şöyle <gülüyor> kablomuzu sıyırdık. Alt tarafı sıyırıyoruz. Evet alt tarafı da sıyırdık. Şurasını içe doğru bükerek yamultacağız. Bu teli üzerine bağlayabilmemiz için. Evet arkadaşlar ben şimdi bir kısmını yaptım. Yani Şöyle söyleyeyim. Önce kabloyu aşağı doğru büktüm. Yani bu kabloyu düz sayarsak aşağı doğru büktüm. Büktükten sonra e, ikinci bükümü vermem lazım. L olacak ki bu parça. Sonra baktım ki yani şöyle düz verirsem kötü duracak. Ben dedim ki bunu şu şekilde yapmam lazım ki. Bunu sola doğru biraz bükmek lazım ki. Şuradaki derelerin üzerine gelmesin. Çünkü şuradaki açtığımız delikten bu geçtiği zaman. Şöyle bir görüntü olması lazım. Yoksa buraya... Değerse en yani farklı şeyler, sonuçlar çıkarabilir. Kablomuz da biraz fazla uzundu. Onu da kısalttım. Yani ortalama uzunluğu. Burada delikten girdikten sonra en fazla 4 parmak ya da 5 parmak uzunluğunda olacak. Şimdi şu parçayı da yukarı doğru kıvıracağız. Bu şekilde arkada duruyor. Bu şekilde yukarı kıvırıyoruz bunu. Evet e, bu kablomuz tamam. Şöyle kablonun diğer e, aşağı sarkacak olan kablonun geçeceği yeri de yaptık. Sistem bu şekilde. Şimdi alt tarafa gelecek olan kalın kablomuzun ölçülerini de alalım. Alt kısmı biraz daha aşağı doğru çıkıntılı yapmamız gerekiyor. Yani mesafeyi uzun tutmak istiyorum. Salınımı şuradan e, aşağı sarkacak olan kablonun salınımı fazla olsun. Evet, diğer kablomuzu kestim. Şöyle bir e, Göz hizası koyacak olursak şu kadar uzunluk yeter herhalde salınım için. Şöyle Tabii şu kadar yeter ya. Bu kadar ineriz. Buradan da ileri döneriz. Şurası biraz fazla uzun zaten. Burayı da aynı bu şunucu gibi bükeceğiz. Düzgün bir yuvarlak yapacağız. Ki bunun altından sarkan kablomuz yuvarlak deliğin içine karşılıklı gelerek girmesi gerekiyor. Şimdi devam edelim. Şimdi alt parçamıza geçelim. Evet bükümü yaptık. Düzgün bir şekilde kabloyu düzelttim. Şimdi aynı bunun gibi şu uç kısımlarını açıyoruz. Ve bükeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu alt parçamızı da bu şekilde kesip yaptık. Ama biraz yamuk olmuş. Tam bunun açısı karşıya 90 derece bakması lazım. Şu şekilde. Şunu da yana doğru yuvarlayacağız. Şurayı yuvarla koyacağım. Kablıyı açacak takalım. Biraz yuvarlayalım. Yuvarlayalım gerekiyor. Şunu üzerine koyup. Kablıyı bastırarak. Geleceğim. Kablıyı biraz açalım gerekiyor. Evet kablomuzu bitirdik. Şu şekilde yuvarladım. Kamera karşısında biraz zor olduğu için e, önümü alarak göğsüme baskı uygulayarak yapmak zorunda kaldım. Şu şekilde bakın kablonun genişliğini size şöyle göstereyim. Yuvarlan genişliği hassas hassas yani en ufak bir ince bir depremde rüzgardan etkilenmeyecek bir yere asacağız tabii ki bu sistemi en ufak bir depremde sallanmaya başladı an bize haber verecektir bunu denemelerinde birazdan zaten yapacağız şimdi diğer kablonun da şöyle oturduğunu varsayarsak üst tarafa bunların birbirine denk gelmesi gerekiyor bu da önemli çünkü buradan sarkacak olan tel bunun içinden geçmesi gerekiyor. Göz kararı diyelim ki şurası ya da şurası biraz uzun kaldı, kısa kaldı. Bunu kabloyu yavultarak, bükerek ayarlayacağız. Onda problem yok ama şu anda genel olarak birbirine eşit gibi duruyor. Şimdi lehim makinemizi tekrardan takalım. Ve şu e, plastiğimizi eritmemiz gerekiyor. Çünkü bu bunun içinden geçecek demiştik. Onları ayarlayalım. Şimdi e, buradan geçecek olan kablonun şu kalın kablonun genişliği kadar delik açacağız. Şu üst kısımdan. Fakat biz biliyorsunuz ki şu uçları yamulttuğumuz için daha kalın bir delik açmamız gerekiyordu. içinden geçirilmek için. Fakat ben bu üst kısmı tekrardan eski haline geçirdim, getirdim. Tekrardan açtım. Çünkü buraya daha büyük bir delik açıp kötü görüntü olsun istemiyorum. Yine aynı bunun kadar bir delik açacağız. Bunun kalınlığında ve buradan içeri sokmaya çalışacağız. Tam ortadan delmeye çalışıyorum. Şöyle bir deneyelim. Evet güzel. Şimdi şu kabloyu şuraya kadar hesaplamıştık. Şuradan sıyıracağız. Şu kısmı bu kablonun etrafına dolamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Kabloyu şöyle sıyırdık. Şimdi içinden geçirelim. şöyle işeceğiz. Deliğimizin içinden geçiriyorum. Şu şekilde geri kalan kısmı şu şekilde bağlattırıyorum, bağlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Şimdi burada tek sıkıntımız ne olur? Kablo birazcık dışarıda kalıyor ve akı kapak yerine oturmama ihtimali var. Onu en son tekrardan bakacağız. Şimdi alt kısmı yapmaya çalışalım. Şu şekilde den getirmeye çalışacağız. Şu şekilde makul evet. Şimdi şu alt kısmı eritmemiz gerekiyor. Yani aynı şekilde tam ortadan eritiyorum. Kablonun gireceği mesafe kadar yer açıyorum. Şimdi telimizi aynı şekilde yine açalım şuradan. Şöyle deliğimizin içinden tekrardan geçiriyoruz. Aynı şekilde bir tur içinden tekrardan döndürüp geçireceğiz. Bu işlem de tamam. Şimdi şu parça üst taraftan kapandığı için kabloya baskı yapıyor ve kapanmıyor. Önce şurayı bir büyütelim. Şöyle bir işaret atıyorum. Evet. Şimdi tekrar bir deneyelim. Bakın. Şu an üzerine tam oturuyor. Fakat inceden yine bir bombelik var. Evet arkadaşlar maalesef kablomuz çok kalın olduğu için yani şöyle bir bomba bırakıyor arkada. Şöyle bir yöntem yapacağım kendimce. Şu kablonun denk gelen, bombayı getiren yere biraz ısı veriyorum. Isıyı evet, verdikten sonra bu şekilde içeri doğru bastırıyoruz. Kablonun çıkıntılı olan yeri bakın gördüğünüz gibi bomba yaptı dışarı veriyor kendini. Gördüğünüz gibi bakın içerideki plastiğe çarpan kablo nasıl kendini dışarı attı. Sıcaktan erittiği için ben de baskı uygulayınca kendini dışarı bu şekilde attı. Şimdi alt kısmı şu şekilde Dışarı atıyor hala kendini. Üst tarafı oturttuk. Alt tarafı da aynı şekilde biraz daha yapacağım. Şimdi buna ne yapabiliriz? Zaten bunlar şu an sabit dil gördüğünüz gibi. Bunları silikonla <gülüyor> içeride sabitleyeceğim ben. Sabitleme işlemi bittikten sonra en son e, şu ve şu kısımlarına alt ve üst kısımlarına iki tane plastik cırt atacağım. Mecburen yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar zilimizi böyle yatırdık. Şimdi silikonlama işlemine geçeceğiz. Ee, silikon tabancam var ama batırmak istemedim şimdi çünkü silikon renkli. Bunu çakmakla yine eriterek şu şekilde orayı yapıştırmamız gerekiyor. Şimdi burada aslında bize şöyle de bir soru doğuyor. Hani orada siz soruyorsunuzdur siz kendi kendinize bu pil biterse pili nasıl değiştireceksin diye. Şimdi onu da açıkta getirelim. Şimdi zaten silikonla sabitleme yapıyorum. Ee, her zaman buz ile basan biri olmayacak. Ve çok nadir işte deprem ağında kullanılacağı için pirin uzun, uzun ömürlü olacağını düşünüyorum ben. Ama e, atıyorum kendi kendine bir sene iki sene içerisinde Pilin ömrü biterse ki eğer yapacak bir şey yok. Silikonu tekrardan kaldıracağız. Silikonu yerinden kaldırıp pilimizi o şekilde değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Kablomuz kalın olduğundan dolayı arka kapak biraz böyle yamuk olmak zorunda kaldı. Ve cırt atmak zorunda kalacağız. Bu da bizim hatamız diyelim. Amaç zaten depremde yani bize haber vermesi. Uykuda yakalandığımız zaman bize haber edip uyandırmaması. Yani bizi kaldırması. Evet arkadaşlar. Şimdi lehimler bitti. Pardon. Silikonlarımızı tamamladık. Silikonlarımız kurudu. Ve gördüğünüz gibi hiç hareket etmiyor. Taş gibi oldu. Şimdi arka kampağımızı kapatalım. 2 adet lastik kerepçemizi aldık. Evet. Burası da tamam. Şu üst kısmı tekrardan yerini yuvarlamak. Evet. Şimdi diğer kablomuzu kullanacağımız şu kabloyu komple sıyırıyoruz. Evet. Kablomuzu şöyle sıyırdık. Yani işte biraz buraya bağlantı yapacağız. Ve bunun içinden geçirip aşağıda orada sakma payı da mesafenin içine girdiği zaman yani ortalama şu boyda bir kablo kestik biraz uzun da olabilir sıkıntı yok kısa gelmesin son ayarlayacağız kesiyoruz evet kablomuzdan çıkan bu teli şu 10 gramlık ağırlığımızın içinden önce geçirelim şöyle. Güzelce dolayalım. Şimdi alt kısımdaki deliğin içinden geçiriyoruz. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Çok hassas noktada en küçük bir depremde en farklı sallanımda sağa ve sola değerek depremi bize haber edecek sistemimiz. Şu boyda iyi. Şu şekilde ayarlıyorum ve kabloyu doluyorum. Evet. Şimdilik sistemi hazırladık. Şimdi bunu duvar üzerinde duvara montaladığımız zaman nasıl bir hassaslık yaratacak bize. Onu bir test edelim. Ayarımız bozuk. Ee, kablomuzu biraz sola doğru ve biraz da geri doğru almamız gerekiyor. Ki tam ortada dursun. Delimiz. Onun ayarlarını yapıp tekrardan döneceğim. Evet arkadaşlar şöyle kabloyu büke büke büke büke. Şöyle gördüğünüz gibi tam ortada ayarladım. Çok hassas oldu şu anda. Ee, 3M bantımızı yapıştıralım. Ve e, duvara yapıştıracağımız bölgeye geçip birlikte ayarımızı orada yapalım. Şimdi şöyle arkadaşlar biz e, bizim teras katlı yani dubleks Yukarıda yatıyoruz ve e, zil yukarı koyacağım. Deprem anında e, ki bu sistemimizi de şöyle gözükmeyecek şekilde şuralara bir yerlere koymayı düşünüyorum. Doğalgaz borusun yanına olarak düşündüm ve şöyle duvara bir hiza olarak şöyle yapıştırıyorum yumuk olmamasına dikkat ediyorum. Yani şu an iyi bir durumda. Hemen test edelim. Evet şöyle pilimizi taktık. Şöyle göstereyim. Şöyle netlesin. Şimdi buradan ufak bir üfleme yapacağım. <gülüyor> Görüyorsunuz. Çok ufak bir depremde bile. Bakın hala değmeye devam ediyor. Bu şekilde çalacak. Bu uzaklık mesafesini şöyle yapalım. Görmeniz açısından. Sistem orada. Ben şöyle. Şöyle bir uzaklığa gidiyorum. Yani nereden baksanız şu an 6 metre falan oldu. Şöyle bir uyarı verelim, evet. Bakın. Oradan algılıyor. Yani bu kadar uzaklığa gerek yok bence dediğim gibi en fazla 4 veya 5 metre kadar bir uzaklığa koyarsanız, yani piller en azından zayıfladığı zaman bile uzak mesafelerde çünkü pilleri zayıflayınca çekmiyor. Evet, cihazı şöyle merdivenden çıkarken şöyle bizim bir kerteğimiz var. Şuraya koymayı düşünüyorum ya da şuraya da olur. Şöyle hemen merdiven üstü set burası. Tabi deprem anda bu düşüp kırılma ihtimali olduğu için bunu gene korunaklı bir yere şöyle ya da üst kısma koymamız gerekiyor. Şimdi şöyle ses konusunda diğer zillere bakalım. Böyle bir var. Bu depremde bu acı acı çalması lazım böyle müziklerle değil de. Şöyle bir şey buldum. Melodi buldum. Zile basarak göstereceğim. Yani devamında bu şekilde öttürün düşünürsek bu iyi gibi. Yani bu yaptığımız sadece basit bir önlem. Gördüğünüz gibi sizin de. Deprem için hazırlık hepimiz yapmamız gerekiyor. Bununla alakalı olarak yani yaşam üçgen dediğimiz... Bu e, deprem anında sığınacağınız yerlere en azından bir koli su e, alabiliyorsanız yani çok para değil 5-10 lira civarında düdükler satılıyor. Suların yanına düdük koyun. Yani gece uykuda yakalanmamak için dediğim gibi böyle bir sistem kendim geliştirdim. Allah e, hepimizi bu deprem felaketinden korusun. Öncelikle depremde zarar gören, ailesini kaybeden tüm insanlarımıza Allah sabırlar versin. Allah'tan başsağlığı diliyorum hepsine. Ee, yani siz de bu şekilde e, önlemlerinizi almaya çalışın. Marmara'da gerçekten büyük bir deprem bekleniyor çünkü. ve Herkes hazırlığını yapması gerekiyor. E, bu şekilde yani e, daha çok soracağınız farklı bir şeyler olursa gene yorumlarda belirtin. Yardımcı olmaya çalışırım. Bu basit bir sistemdi bu şekilde pilli. Yani bunun daha ileri seviyeleri de yapılabiliyor, yapılıyor. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize sevgiler ve saygılar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.